Ay bunu da ya, şunu bir sileyim bir dakika. İdo, İdo, bir de bir konuşayım. Feslen sevenleriniz var mı? Ben bayılıyorum kokusuna. Öncelikle aşırı derecede heyecanlıyım arkadaşlar. Çünkü hani stoklu gittiğim için her cumada genellikle çok büyük bir istisnai durum olmadığı zaman video geldiği için siz farkında değilsiniz ama gerçi yaz aylarında kış videoları falan geliyor bazen ya da kış aylarında yaz videoları gelecek. Lucy'cim yapma öyle. Derken yani şu anda inanılmaz sıcak ve bir vlog çekeceğim haftalardır belki birkaç ay oldu mu? Bir iki ay olmuş olabilir. Vlog çekmedim. Çünkü Avşa Adası'na gideceğim. Ve hayatımda ilk defa Avşa Adası'na gidiyorum. Tabii ki de duymuştum. Hatta annem e, küçükken demeyeyim ama böyle çok gençlik zamanında orada Çınarlı diye bir yer varmış. Hani Çınarlı'ya çok gittik derdi. Çınarlı tatil köyü galiba. O yüzden hani annemden de öyle duymuştum. Ama ben oraya gitmiyorum. Avşa Adası'nda 3 günlük bir eğitim var arkadaşlar. Akses eğitimi. Ve ona gitmemin de sebebi e, Paris'e gideceğim, Eylül başında. O eğitime katılmam için de onun ön koşulu bu eğitimi almak, beden prosesleri eğitimini alacağım. İsviçre Vlog'da 3 günlük beden prosesi almıştım. Şimdi bir daha aynısını alacağım, yani beden prosesleri sınıfını alacağım. Çünkü o Paris'teki 3 günlük ileri seviye beden prosesleri sınıfını almak için 2 kere en az almak gerekiyormuş ve Türkiye'de de veren tek kişi var Ayla Aydın diye. Onun da Avşa'da böyle hani bungalov demedi galiba. Onun böyle sahip olduğu bir yer varmış. Orada misafir ediyor. Tabii ki de eğitim ücretini falan ödüyoruz. Ve butik bir sınıf olacak. Hani katılımcı sayısı da böyle İsviçre'de 10-15 kişi vardı. Ee, ama burada baya az kişi 2-3 kişi falan olacağız galiba. Bakalım. Ee, dün biraz haberleştik. Bu arada şunu da size hiç göstermedim. Londra'dan almıştım. Hatta şey yaptım. Çerçevelettim ama daha astıramadım. O da öyle arkamda olsun istedim. Arkadaşlar o kadar sıcak, o kadar nemli ki yani saçlarımı açamıyorum. Hep yelpazeyleyim. Böyle gerçekten hani Koreliler mi, Japonlar mı görmüştüm böyle kafalarına ventilatör takan, yoksa ben hayal mi hatırlıyorum, bir filmde mi gördüm. Ama hani e, şemsiye falan da çare etmez. Hani güneş şemsiyesi. Gerçekten böyle kafama şöyle ventilatör takılsın. O ventilatörle bütün gün dolaşmak istiyorum. Yani Ağustos ayı benim için çok sıcak ve çok nemli geçti. Neyse, bunları demişken böyle bir size açılış yapayım istedim. Bugün 7.40, e, yani 7.40'da yeni kapıdan gideceğim. 3.5 saat civarı sürüyor. 11 gibi gece orada olacağım. Size böyle zaten hani ara ara çekerim bazı görüntüler. Hani izler, görürsünüz yani siz de. Öyle, onun dışında da çok fazla hani belli başlı şeyleri anlatırım ama böyle deli gibi konuştuğum bir vlog olsun istemiyorum yani daha çok böyle çevreyi çekerim ya da orada Ayla Hanım'la ya da belki katılımcılarla ya da artık ne yaşıyorsam hani onları çekerim. Ben böyle deli gibi konuşmam ki vlog uzamasın. Tabii ki siz ne seviyorsunuz vloglarda? Hani onu da söylerseniz çok sevinirim diyorum. Şöyle yine resmi göstereyim. Bu arada arkadaşlar bir de aklımdayken şeyi de söyleyeyim. Hani ben gitmeden Ayla Hanım'a sordum. Orada vlog çeksem hani sizin için bir sakıncası olur mu? Hani yerinizi göstersem, işte artık orada nasılsa hani avşadasının çünkü bir merkezi varmış. Kendisinin evinin olduğu bölge böyle daha rüzgarlı daha farklı bir yerdeymiş. Yine bildiğim kadarıyla Avşı Adası bu arada çok büyük de bir yer değil. Merak da ediyorum ama çok sıcak olduğu için deli gibi gezer miyim ondan da emin değilim. Çünkü gerçekten güneş altında dolanmak istemiyorum. Merkezde böyle annem de dedi çok sıcak oluyordu falan diye. O yüzden biraz çekiniyorum. Neyse çok sevinirim dedi. O yüzden de sizi oraları da göstereceğim ama eğitimi çekemeyebilirim. Bakacağım yani duruma göre, artık nasıl akarsa akacak, güzel bir vlog olsun diyorum ve artık ben yola çıkıyorum. Şu neme bakın, bu nem ne ya! Artık bir kış gelsin. Gerçekten kış insanıyım ben arkadaşlar, yapamıyorum. Evet, avşa vlogtayız. Evet, aşkım. Ben de her zamanki gibi dans <gülüyor> töpteyim. Dört saatte kahvemiz Ben çıkacağım birazdan. Özleyecek misin beni? Özleyeceğim aşkım. Ya, mm. Üç gün, 4 gün aynı kalıcı. Fahinli simidi, otlu poğaçalısı efsane. Fahinli simidi ve otlu poğaçalısı çok çok yani yumuş. Yani tabi bütün örneği çok güzeldi. Aile hanım... <gülüyor> ne? E <gülüyor> Eğitimi sizden alacağım. Alacağız. <gülüyor> Kendinizi biraz tanıtmak isterseniz yeri gelmişken isterseniz. Tabii ben Ayda Aydın, Access Councils'ı da kolaylaştırıcıyım. Yaklaşık 12 senedir. Ee, ve buraya Afya'ya yerleştik sayılır. Yani kısmi. Ve burada eğitimlere devam ediyorum. Burası çok keyifli, çok eğlenceli. Ee, en çok sevdiğim yanda inşaat yaptırdığımız yer. Sokağında Sihir Yol Sokak. Böyle sihir oluyoruz, meycik oluyoruz hep birlikte. Bakalım neler mümkün. Ben de daha görmedim. Bugün göreceğim. Size de paylaşırım ama evet. zaten high cold'una eminim. Evet şimdi kardeleni aldık. İdodan karşı yiyoruz. Şimdi eve cup Aynen. <gülüyor> ya arkadaşlar şimdi konuşuyoruz da e, 3000 nüfuslu dediniz eskiden burası. Şimdi... şimdi normal yerli halkın e, yaşında 3000 yerli nüfusu var şimdi artık bizim gibi dışarıdan gelip de burada kışın da kalmayı niyetlenenler çoğaldığı için 6000 kişi falan oluyor varıyor yaz ya yani kışın olan eee şeyin yerleşimi yani ama yazın bayramlarda 200.000 normal Oo. zamanlarda 150.000'e kadar rağattık tam yani 180.000 civarında Bayramlarda 200 hatta 200'ü geçtiği zaman bile oluyor. Ama normalde 6 bin kişi yani. Normalde 6 bin kişi normalde yaşıyor. Burada. Bayağı o zaman tamam, gelen oluyor. Hatice biz de kıtıldık bu yaşı. Şimdi daha Yiğitler köyündeyiz. Günaydın. Size manzaramı göstereceğim. Saat 10 şu an. Kalktım biraz oldu ama. Aşağı ineriz birazdan. Aloha, öncelikle size biraz bilgi vereyim dedim sonra da zaten e, hani etrafı çekeceğim ya da ne yapıyorsak birazdan kahvaltı yapacağız e, şöyle şuradan başlayayım dün ben vapura bindim üç buçuk saat kadar sürüyor vapur arkadaşlar ve 7.40 vapurunu almıştım on bir on bir beş geç on geçe buradaydım ondan sonra zaten merkeze indim e, merkezden beni karşıladılar Ayla Hanım'ın, Ayla Aydın'ın bir eğitimi. Beden prosesi eğitimi zaten. Hani bahsetmiştim, açılışta böyle. Onun dışında yani çok az gezdik, dondurma falan yedik zaten. Ee, burası da adanın kuzeyindeymiş. Ee, öyleydi galiba. ya yani adanın diğer tarafında. Zaten bütün adayı da bir saatte turlayabiliyormuşsunuz. Ee, hani eğitim için, burada olduğum için zaten gezersem, edersem size gösteririm. Yani gezdiririm, sizi de yanıma alırım. Onun yanı sıra, burayı bir size göstereceğim, bayağı böyle dağlık yani e, yüksekteyiz. Ben hiç daha önce Avşa Adası'na gelmemiştim, ilk gelişim ve anladığım kadarıyla da zaten Marmara Adası çok büyükmüş, Avşa Adası bayağı küçükmüş. Yani Marmara Adası'nın yanında böyle dediğim gibi bir saatte işte turlayabiliyormuşsunuz falan. Bir de Marmara Adası daha sakinmiş ve Avşa daha böyle hani eğlenmek istiyorsanız falan eğlence yerleri daha fazlaymış diye duydum. Bunun yanı sıra, işte bu alanı ben size göstereyim. her şey çok mutluyum, onu diyeceğim. Ee, normalden İstanbul aşırı derecede nemli ya, bugün çünkü 26 Ağustos ee, ve burası çok güzel esiyor, ona çok mutluyum. Bu arada şey sürmedim, bakın ee, BB krem sürmedim, yani hassas ciltte olunca neden oldu bilmiyorum da demeyeceğim, biliyorum nemden. Bir şekilde gece uyurken ben herhalde böyle mi uyuyorum, ne yapıyorum? Yani bir şey de sürmek istemedim. Sadece güneş kremi sürdüm. Öyle. Onun dışında bugün eğitim başlıyor. Biri yeni biri gelecekmiş. Yani bir kişi daha katılacak. O yüzden 12'ye kadar falan onu bekleyeceğiz. Yarın eğitim var. Pazar gün eğitim var. Ben pazar 5'te dönüyorum. Bu şekilde. Yani sizi şimdi gezdireyim. Şimdi bakın burası böyle bir alan, şöyle. Bir de böyle havuzumuz var. İşte böyle. Neco Bey, merhaba demek ister misiniz? Merhaba. İyi bayramlar. <gülüyor> merhaba Adnan Bey. Merhaba. <gülüyor> Şimdi şöyle içeriye de biraz gezdireyim. <gülüyor> Doğal yaşam. Semizotu mu topluyorsunuz? Aslında buradaki otların hepsi yeniyor. Ama ben bunları çok seviyorum, yabani semizotu. Onu... Esin olmaz, lezzetli böyle çıtır çıtır yiyoruz bunları. Ay, anneannem de çok hmm. güzel anasal atılsın. Böyle manyoş manyoş oluyor. Burada doğa bize cömertçe sundu bunları, bol bol yiyoruz o yüzden. Her yerden semizotu çıkıyor. Gerçekten çok fazla varmış yalnız bu Yani, yani burada. buradan herhalde böyle birkaç tencere yemek çıkar sadece şuradan. Bayağı <gülüyor> çok. Ama ben tabii çok en güzellerini topluyorum böyle, en güzellerini. Bazen çok daha güzel oluyor. Şuradakiler gibi. Şöyle. Çok hı hı. güzeller. Süper. Bunlar da zeytin ağaçları. Evet. Bakın Böyle şöyle. Ben normal doğumdan da ektim senizotu ama bunların verdiği lezzeti o vermiyor. Bu çok farklı. Bunu siz ekmediniz değil evet. mi? Evet, bu çıkıyor çok Evet. Yiyeceğiz birazdan. Evet. gidiyoruz Neco Bey aile hanımın eşisiniz öyle de öyle de tanıtmadım sizi. Evet tabi tabi şimdi hazırlıyoruz buraları <gülüyor> Betül merhaba demek ister misin merhaba Betül Çil Evet o benim. Şöyle alayım seni istersen ters ışıkta kalıyorsun. Evet, peki. Sen de bugün katıldın aramıza. Sanki ben aylardır haftalardır buradayım. <gülüyor> ben de aylardır buradaymış gibi hissediyorum. Yıllardır Be belki. Betilde seç, matematik seç, hocası seç, o da beden prosesi alacak. Böyle hı. dördümüz diyeyim ile evet. beraber. Bir şey söylemek istersen buyur. Bedeninizi sevin, kendinizi sevin. Ve bu eğitime herkes almalı. Kendisi için, Senin bedeni için. ilk eğitimin değil i̇lk mi? İlk beden eğitimimi, evet. Ama, bir Ama son olmayacak. <gülüyor> Access Bar seansları veriyor. Bu arada Antalya'da veriyorsun galiba, evet, onu da söyleyebiliriz. Evet, evet Access Barse eğitmenliğimi bu eğitim sonrasında. Yeniledikten sonra, sana gelmek isteyenler olursa... <gülüyor> Instagram sayfamı paylaşırsın. Tamamdır, Sevgiler. ben ulaştırırım. Herkes bir yastık seçecek kendisini. Ee... Evet, seçin. Ben pembe seçtim. Pembe seviyorum. Evet <gülüyor> <gülüyor> Teşekkürler. ederim. Yani. Ya bu biraz kalın, sevemek kalın alsın. Bayağı sert. Ama mi? şey viskon diyorlar. Evet. Yani. Şey, evet. güzeldir yani. İlk ben yatabilirim. Sen lens al. Alırım tamam. Ee, ee, bu da ne diye geldi? <gülüyor> Başlıyoruz <gülüyor> şimdi. Niye beni netlemiyor? <gülüyor> evet <Şöyle gülüyor> bütün yazıklar. Nasıl yapacağım? Şöyle yapsam. Aynen. Aynen güzel. ışık park. Şimdi başıcan birazdan şurada. Bakın bayıldım şuna gözükmüyor da mi göstersin? Onu biliyorum wow. ben. Devam et. Gülün. Şimdi başlıyor. gidiyoruz, hayırlısı Biraz merkezin dışından <gülüyor> gideceğiz. Buraya <gülüyor> Gözlüksüz <gülüyor> bey. Evet şu anda Avşar'ı geziyoruz merkezinde ve şu anda tarihi Çınar'ın altındayız. Ee, bu böyle herkes gelir yemek yer, çayın içerikleri keyifli, çınar araçların yer aldığı bir yer. Burası. Sen, sen şöyle bir göster. Um. Yani. Şu anda oraya geçiyoruz. Çok güzel bir mekan. Bence Avşar'ı en beğendiğim mekanlardan birisi. Ne Hem otel hem de yemek yenebiliyor. Ve Aha. taşlarını bodrumdan getirmişler. bodrum taşıyla. Hmm. Mimarisi de çok güzel. Ve içi de çok hoş döşenmiş. Buraya ayrı bir rüya, ayrı bir dünya gibi. Zaten şimdi biraz sonra göreceksiniz. Şu mavi panjurlu yer. cihat daha daha daha Efendim, günaydın tekrardan. Size de günaydın Adnan Bey. Sabah 6'da da lütfen hazırla kameranı. Çünkü Evet, yarın yani. yarın sabah... <gülüyor> Sinirlendiniz mi siz bana? Hayır. <gülüyor> Ay, müziklik var orada, müziklik var. <gülüyor> evet, ben de öyle tanrım. Göreceksiniz yarın sabah, şimdi bir şey değil mi? Ay, on yüklük <gülüyor> Elinize sağlık efendim. 10'a geliyor saat arkadaşlar. Bugün ikinci günümüz. Dedem proseslerinde. Şimdi kahvaltı edip başlayacağız zaten. Çok güzel geçiyor. Yani gerçekten çok güzel geçiyor. Dün zaten baya böyle bir ben yaptım. Bir karşımdaki kişi yaptı. Bir hediyeleştik diyeyim. Bugün de işte devam edeceğiz yine. Sonra yemeğe gideceğiz falan. Zaten size gösteririm, çekerim. Böylece birazdan da başlıyoruz. Kandım ben şimdi böyle. <gülüyor> Siz biri varken konuşmak kadar şey oldu. <gülüyor> Elleri ve ayakları bu şekilde tutuyorsunuz. Kalbin ön ve arkası diyorsa da buradan da yapabilirsiniz. Bakın zor değil ama şu kol belli bir zaman sonra yorulur ve şuraya çok abalmak zorunda kalabilirsiniz. Ee, sırt üstü yatıyorsa da eliniz uyuşabilir. Ee, benim için en güzel yol kişi tam yan yatırmak. Buraya oturup Düşün, biraz daha iyi hayat şurada oturduğunuzda bar sefer gibi buradan da yapabilirsiniz <gülüyor> Birazdan denize girecekler Arkadaşlar ben girmiyorum. Da katdan mı gireceksiniz? Yok. Ha, başkılardan. <gülüyor> şimdi ilk parti bitti Değil mi Adnan Bey Beden prosesi bedim Adnan Bey <gülüyor> İlk partimiz bitti Şimdi ikinci partiye başlayacağız Bir deniz molasına geldik Ben girmedim ayaklarımı falan soktum Ayla Hanım Betül Neco Bey girdi öyle şimdi de deniz keyfi yapıyoruz. Birazdan gideceğiz. Aynen. Bundan daha iyi nasıl olur? Öyle. Şu anda biz İyi Tar sahilindeyiz. Adanın her yeri çok güzeldi. Tabii burada rüzgar durumuna göre girilebilecek denizler var. Ee, dalganın olmadığı, sakin olan. Biz bakıyoruz, rüzgar nerede neyse adanın tam diğer tarafından e, denize giriyoruz. Bir sürü koylar var burada. E, şu an bulunduğumuz yer Yiğitler. E, biraz ileride Altın Kum sahili var, buranın en popüler koylarından birisi. Ondan sonra Tavşanlı Koyu var. Ondan sonra Kadın Artıraji geliyor. Ondan sonra Karadut plajı var, ondan sonra tur, Çınar, e, <gülüyor> manastır Koyu var, e, Beyaz Saray mevkii var of. Ve ondan sonra da Avşan'ın sahili var ve genellikle <gülüyor> şöyle düşünülüyor gemiler oraya yanaştığı için ve yani çok sayıda gemi gelip gittiği için hani denizin bulanık olabileceği düşünülüyor ama bana göre adanın en güzel denizi de Avşan'a ben nasıl şaşırdım Avşası Ben ilk buraya e, eşim işte dedi Avşaya gidelim. Ben dedim yok e, ben Avşaya gitmem orası Marmara Denizi. Hani bir saattık Marmara Denizi girilmez. Sonra bir arkadaşımla karşılaştım. Çok güzel olduğundan bahsettim. Merak ettim. İlk öyle geldik biz buraya. Ve denizi görünce aşık oldum. Dedim Ege gibi, Akdeniz gibi yani Türk-Koaz rengi de çok berrak havuz gibi. Çok şaşırdım. Yani Marmara'da böyle bir deniz nasıl olabilir diye. Ee, tabii bunun nedeni de şu, ada Çanakkale Boğazı'nın ağzına çok yakın ve devamlı burada akıntı var ve deniz devamlı kendi kendini kendi temizliyor. O yüzden her yeri çok güzel. Ee, ama çok özellikle avşa sahili, o kadar kovbol kovbasına rağmen o kadar gemiler yanışıyor olmasına rağmen e, orası havuz gibi. çok temiz. Her zaman çok güzeldir. E, genellikle Poyraz çok alır burası. Burası da Poyraz'da tam tersi olduğu için hep böyle göl gibi uyur deriz. Yiğitler daha çok dalgalı olan taraftır. Ama 40 yılda bir uyur o zaman da çok güzel olur burası tam e, Ben çok seviyorum. Buranın havası çok güzel, oksijen oranı çok yüksek. E, buraya gelince böyle test <gülüyor> alıyorsunuz. Eğer şey seans ya da e, sizden eğitim almak isterlerse de ben ben Instagram'dan arkadaşlara da açıklamaya koyarım, hani sizin Instagram'ınızı. Ulaşmak isterseniz Ayla Hanım'a da ulaşabilirsiniz. Siz eğitimlerde veriyorsunuz, bir sürü farklı aksesiyeli. bu da Ben burada bir akses eğitimlerini verebileceğim, çok güzel bir mekan hazırladım. Ee, böyle bir villa, ee, işte önde havuzu olan, etrafında zeytin ağaçları olan, biraz böyle adanın e, çok hani kalabalık merkezinde de, biraz daha böyle e, sırtlarında e, ve denizi çok güzel görüyor, yiğitler sahili gibi. E, mekan çok güzel, sokakları da sihirli yol sokak. Evet, ama kesahpite bir şey yok ama hani evet. tesadüfi gibi oldu ama tabii ki tesadüftü. E, o yüzden ben hep onu diyorum, e, bu sihirli yol yani Sihir yol sokak acaba bize nasıl bir katkı olur? E, burada evet, eğitimler veriyorum. Buna hani garansı da bu. Kalınabilecek e, odalarımız var. E, sadece tabii eğitimler için. Yani otel anlamında öyle bir işletme değil. Ama burada geliyoruz, hep birlikte kalıyoruz, evet. eğitimler yapıyoruz. Böyle aile gibi oluyoruz, kaynaşıyoruz. Çok keyifli ortam. Sizden... Siz takip ederlerse zaten paylaşıyorsunuz Hı -hı. değil mi? Tabii şeyden. tabii. Seansa Aha. gelebilirler, eğitimlere gelebilirler. Biz buradayız, ha. bekleriz. <gülüyor> Teşekkür ediyorum. Ben de bu arada bir seans almak istiyorum Ayla Hanım'dan. Şimdi onu uydurabilirsek bakacağız. Yani body process, beden prosesleri eğitimindeyiz zaten. Öyle bakalım, kısmet diyelim. Ama gerçeklendiğimiz çok güzel. Bir de bu arada ben daha soğuk sanmıştım. Baya ılık ve açıkçası hani biraz böyle yosunlu, pis olabilir gibi algılamışım. Öyle gelmişti bana, ise öyle düşünmüştüm. Baya temiz, şaşırdım ben de. Şimdi şunu söyleyeceğim sakinliğimi bence görüyorsunuzdur diye düşünüyorum yani algılıyorsunuzdur sesim falan böyle çünkü bugün ben iki seans verdim yaptım e, iki seans aldım e, çok güzeldi body processleri beden prosesleri arada işte denize gittik geldik ne diyeceğim size yarın ben beşte dönüyorum ve üç buçuk saat kadar sürüyor e, yani üç saat otuz beş dakika işte akşam saatlerinde. Artık İstanbul'dayım. Yarın size ya da pazartesi günü bakalım duruma göre zaten kapanışı da yaparım. Bugün birazdan yemek yemeye çıkacağız. Ben böyle belki Instagram'da falan görmüşsünüzdür ya da başka vloglarda bunu giymişimdir. Çok seviyorum bu elbisenin rengini. Bunu giydim. Yemeğe gideceğiz böyle bir meze, rakı, balık yiyenler olacak. Ben vejetaryanım bilenleriniz vardır. Öyle yani. Zaten size çekerim. Böyle. Ne yapıyoruz Betül? Valla avşa gecelerine akıyoruz. Rakı balık, ay balık değil. Rakı... Rakı... rakı balık, rakı balık avşa. Evet, Yatlı <gülüyor> batılmaya gidiyoruz. Evet bundan evet. daha iyi nasıl olur? <gülüyor> Şimdi sırada evet. ne var ve başka neler belki? Me... İkinci akşam böyleyiz. Üçüncü akşamı <gülüyor> ve sonrasını ben merak ediyorum. <gülüyor> evet bugün daha şey geldi böyle. Hepimiz daha iyiyiz. Evet ismikten. Katkısına Şükran <gülüyor> hocamın geç Şimdi burada birazdan yemek yiyoruz. Çok güzel. Güneşi de batırıyoruz. Günaydın. Şimdi sabah sekiz civarı. Bugün eğitimin en son günü. Kalkamadım hala ya. inanılmaz. Üçüncü gündeyiz. Ee, ve birazdan birkaç saat Zaten yola çıkacağım. Ee, i̇şte birkaç proses daha yapacağız. Çok güzel geçiyor. Çok çok güzel geçiyor. Ee, çok iyi geliyor. Şöyle ters ışıkta kalmayayım da böyle miyim? Çok iyi geliyor. Öyle ya açıkçası hani böyle detaylı bilgi vermiyorum. Hani sorularınız olursa ekstra spesifik sorularınız olursa. Bir de zaten Access Bars nedir, Access Consciousness nedir ile ilgili bir video çekmiştim. Şuraları bir yerlere koyarım. Hani izlemediyseniz onu, ilk o videoyu izleyebilirsiniz. Bu zaten böyle hani vlog olacak hani. Beden prosesleriyle ilgili bir video değil ama hani onunla ilgili de herhangi sorularınız varsa yorumlara yazın. Oradan zaten ben cevaplarım diyorum. Neco Bey, seanslardan Hı. sonra nasılsınız? Ne zaman. hissediyorsunuz? Biraz sizin fikirlerinizi alabilir miyim? Ben her zaman badiyi her zaman sevmişim. Kaçıncı badim ve kaçinci fondöşünün olduğunu hatırlamıyorum. Saymaya gerek bile duymuyorum. Bu alandaki olmak gerçekten çok büyük keyif. Her geçen gün biraz daha katkı oluyor ve e, bara katkı olduğu şekilde de. Ben de nereye gidersen gidin ben insanlara katkı olduğumu hissediyorum. Oluyorsunuz, biz de çok güzel yani Ben de o çok keyif ediyorum. alıyorum bundan. Her gün yeni bir şey öğreniyorum. Siz kaç senedir beden prosesleri aksesinin içindesiniz? Bayağı ha, oldu sanır mısınız? Valla kaç yılda beden, bedenleri? Hemen, yine 12 sene olmuştur. Zaten 12 sene. Neco Bey de büyük katkı oldu. Kendisi de seansları aldı zaten. Teşekkür ederim. Sinekleri ama... <gülüyor> Eğitim <gülüyor> bitti Me mezun oldum demiyim evet, de. Evet. Hadi <gülüyor> beden profesyonel sınıfına bitirdim diyebilir miyiz? Evet bitirdim. Çok çok memnun oldum. Ben de çok öyle. Zaman. Tekrar bekliyorum. Haydi ama. Ben geleceğim zaten bu arada. Seanslar alacağım arkadaşlar. <gülüyor> Instagramımızda yazarım. Beğenler <gülüyor> seçenler olursa onlar da gelip böyle. <gülüyor> <gülüyor> Bir vlogun daha sonuna geldik. Umarım keyifle izlediğiniz bir vlog olmuştur. Ve umarım Avşa Adası'na gitmiş kadar olmuşsunuzdur. Ben beğendim mi? Hani Avşa'yı nasıl buldum diye sorarsanız da açıkçası ben öyle hani bayılmadım. Hani Avşa Adası'na böyle aman da her sene gideyim ya da böyle oraya mutlaka işte hep görmeliyim, denizine girmeliyim gibi bir şey olmadı bende. Ben, ben Bozcaada'ya bayılırım arkadaşlar. Yani özellikle pandemi öncesinde. O kadar giderdim ki çok seviyorum yani Bozcalada'nın denizinde ve bu kadar ünlü olmadan önce hani orası patlamadan önce diyeyim ve Ege'yi çok seviyorum. Neyse ama tabii ki Davuşa Adası'ndan da çok keyif aldım. Ayla Hanım'ın eğitimi yani Akses'in beden prosesleri eğitimi efsaneydi. Bu arada hani buradan da duyurayım bence tabii bence de demeyeyim seçerseniz Akses Bars ve beden prosesleri alın derim. En azından bir seans iki seansa hani ne deneyin derim çünkü çok şey açıldı bende. Yani çok şey açıldı derken de tabi bunu denemeyene biraz anlatmak zor. Hani deneyimlemeden aslında anlatabilmem biraz zor. Çünkü bazı şeyler kelimelerle tam olarak anlatılmaz ya da anlatılsa da yarım kalır ya bu da öyle bir şey. Yani access bar seans ya da beden prosesi nasıl kardelen diye sorarsanız tabii ki de kendimce hani anlatıyorum e, elimden geldiğince ama hep bir şeyler kim anlatırsa anlatsın bence deneyimlemeden eksik kalır diye düşünüyorum. Ben de sen veriyorum ve seans veren bir sürü arkadaşlıklar var. Hani Akses'le ilgilenen. Ama tabii ki de Akses Bars eğitimini alan birinden alın derim. Hani seans alacaksanız da. Böyle. Onun dışında da yorumlarınızı, sorularınızı, düşüncelerinizi bekliyorum. Yorumlara zaten yazabilirsiniz her daim. Çünkü sizinle Öyle zaten tanışıyormuşuz gibi hissediyorum artık böyle 18.000 olduk bu arada çok teşekkür ederim yani dün itibariyle 18.000 olduk hatta artarak işte devam ediyor. Şu an Ağustos sonundayız. Bakalım bu vlog ne zaman gelecek? Çünkü bayağı video var arkadaşlar. Hem vloglar çekiyorum hem böyle oturup hani size bir şeyler sizinle paylaştığım videolar da çekiyorum. O yüzden bayağı video birikti. Bakalım sırayla hepsi gelecek ama belki de siz bu videoyu kışın izleyeceksiniz ya da ilkbaharda bilemiyorum. Bakalım artık nasıl oluyorsa. Neyse artık lafı daha fazla uzatmadan. Bu arada böyle vloglar görmek isterseniz de yine yorumlara yazarsanız çok sevinirim. Onun dışında Instagram'dan takip etmeyi seçerseniz ben tabii ki de çok mutlu olurum. Hem oradan zaten hani storylerden falan da daha hızlı bir şekilde sizinle iletişim kurma. Eğer iletişime geçmek isterseniz imkanımız da oluyor. Beni takip edebiliyorsunuz. Bu şekilde... Bu videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, beni sevdiyseniz desek olmak isterseniz de abone olup bildirim zilini açarsanız çok sevinirim. Her cuma 6'da zaten video geliyor biliyorsunuz. Bunun dışında da ben böyle konuştukça sizinle konuşasım geliyor. Aslına bakarsanız hani bunu gerçekten deneyimleyenler yine bilir. Hani bir kameraya böyle konuşmak çok tuhaf geliyordu en başlarda falan. Ama e, oradasınız siz ve hani biliyorum ki e, sizinle böyle... Hani bu kadar özellikle bir süredir beni takip ediyorsanız videolarımı falan izliyorsanız senin hani aramızda bir bağ oluştuğunu gerçekten emin olun ben de hissediyorum. Benim de takip ettiğim bazı youtuberlar var ve bazen hiç yorum yazmadığım ve senelerce takip ettiğim youtuberlar da oluyor ya da birçok videosunu izlediğim. O yüzden hani sizden mesajlar da geliyor. Bunu çok kıymetli ve değerli buluyorum. Bunu söylemek istiyorum sadece deyip artık tamam uzatmayacağım. İzlediğiniz için, varlığınız için kocaman kocaman kocaman mahalo arkadaşlar. İyi ki varsınız. Haftaya bambaşka bir videoda. Bu arada ben çok mu yakın tuttum? Neyse artık nasıl olduysa en mükemmel haliyle olmuştur. Haftaya bambaşka bir videoda görüşmek üzere. Sevgiyle, neşeyle, coşkuyla kalın. Hoşçakalın. Bu arada birazdan bir arkadaşımızla podcast yayını kaydedeceğim. Konuklu sohbet. Hatta guest lighting konusunu ele alacağız. E ne olmuş yani de takip etmiyorsanız onu da takipte kalabilirsiniz. 100 bölüm oldu neredeyse. Bu kaydedeceğimiz bölüm kaç? 98. bölüm olacak. Dinlemediyseniz eğer seçerseniz dinlemeyi dinleyebilirsiniz. Baya heyecanlıyım. Çünkü konuklu bölümler ekstra. Ben de çok heyecan yapıyorum yani heyecanlanıyorum. Güzel oluyor. Böyle.